Hz. İslam'a davet. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekri radıyallahu anh'ı İslam'a daveti. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anh bir gün Ebubekir radıyallahu anha Hazreti Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem görmek üzere evden çıktı. Cahiliyet döneminde de onun arkadaşıydı. Yolda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le karşılaştı ve Ey Ebelli Kasım, artık kavminin toplantılarına gelmez oldun. Onlar seni babalarını ve analarını ayıplamanla itham ediyorlar." dedi. Hazreti Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem, "Ben Allah'ın resulüyüm. Seni Allah'a iman etmeye çağırıyorum." buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözünü bitirince Ebu Bekir Müslüman oldu. Peygamber ondan ayrıldı. Ebubekir radıyallahu anh Müslüman olmasına peygamberi o kadar sevindi ki o anda Mekke'de ondan daha sevinçli hiç kimse yoktu. Ebubekir radıyallahu anh da gitti. Sonra Osman bin Affana, Talha bin Ubeydullah'a, Zübeyr bin Avvama, Saad bin Ebi Vakkasa gidip onlara durumunu anlattı. Onlar da Müslüman oldular. Ertesi gün Osman bin Mazun'u, Ebu Ubeyde bin El Cerrahı, Abdurrahman bin Affı, Ebu Seleme bin Abdül Esedi ve Erkam bin Ebi Erkam'ı getirdi. Onlar da Müslüman oldular. Allah onlardan razı olsun. İbn İsak'tan Ebubekir radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le karşılaştı ve ona "Ey Muhammed, mabutlarımızı terk etmen" ''Akıllarımızı hiçe sayman ve atalarımızı kafirlikte itham etmen hususunda Kureyş'in dedikleri doğru mudur?'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Evet, kesinlikle ben Allah'ın elçisi ve peygamberiyim. Beni Allah, elçilik görevini insanlara ulaştırayım.'' diye gönderdi. Ve seni de hakla Allah'a davet ediyorum. Allah'a yemin ederim ki o haktır. Ey ''Seni bir olan ve ortağı bulunmayan Allah'a, ondan başkasına ibadet etmemeye, her zaman ona itaatte bulunmaya çağırıyorum.'' buyurdu. Ardından da Ebu Bekir'e Kur'an okudu. Ebubekir Bekir ilk anda ne ikrar etti ne de inkar etti. Sonra Müslüman oldu. Putları inkar etti. Allah Celle, Celle ortak koşulan her şeyi bıraktı ve İslam'ın hak olduğunu kabul etti. Ebu Bekir radıyallahu an oradan tasdik eden bir mümin olarak döndü. İbn İshak'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İslam'a davet ettiğim herkeste bir sükût, bir tereddüt ve bir duraksama meydana geldi. Ancak Ebu Bekir radıyallahu taha böyle olmadı. Kendisine İslam'ı anlattığım zaman beklemeden ve tereddüt geçirmeden hemen kabul etti. Bu rivayete göre İbn İshak'ın Ebu Bekir radıyallahu an hakkında daha önce naklettiği, o ikrar etmedi, inkar da etmedi rivayeti münkerdir. Çünkü İbni İshak ve diğerlerinin bildirdiklerine göre, Ebu Bekir radıyallahu an peygamberlikten önce de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşıydı. Onun doğruluğunu, güvenilirliğini, şahsiyetli ve güzel ahlaklı olduğunu, bu üstün meziyetlerin de, Hazreti Peygamber'in insanlara karşı yalan söylemesine engel teşkil ettiğini biliyordu. O halde böyle bir insan Allah'a karşı nasıl yalan söylerdi? Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sadece Allah Celle kendisini peygamber olarak gönderdiğini hatırlatması üzerine, Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh tereddüt göstermeden ve bir an geri durmadan hemen peygamberi tasdik etti. Ebu Derda'nın, Ebu Bekir radıyallahu anh ile Ömer radıyallahu anh arasında bir kırgınlık vardı diye rivayet ettiği Buhari hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah beni size peygamber olarak gönderdi. Siz bana yalan söylüyorsun dediniz. Ebu Bekir ise tasdik etti ve malıyla, canıyla bana yardımda bulundu. Sonra iki defa artık arkadaşımın yakasını bırakır mısınız dedi. Bundan sonra Ebu Bekir radıyallahu anh'a kimse eziyet etmedi. Bu Ebu Bekir'in ilk Müslüman olduğunun kafa delilidir. Resulullah'ın Hazreti Ömer'i İslam'a daveti. Abdullah İbni Mesud'dan radıyallahu an. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım İslam'ı Ömer bin Hattab'la veya Ebu Celil bin Hişam'la kuvvetlendir diye dua etti. Allah, Resulü'nün duasını Ömer'le gerçekleştirdi. Onun eliyle İslam binasını kurdu ve putları onun eliyle devirdi. İleride gelecek olan Ashabın Güçlüklere Göğüs Germesi bölümünde, Said bin Zeyd ile Ömer'in kız kardeşi olan hanımı Fatma'dan bahsedilen hadiste şu rivayet vardır. Taberani, Sevandan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ömer'in pazularından tutup sarstı ve ''Ne istiyorsun? Niçin geldin?'' diye sordu. Ömer Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem ''İnsanları davet ettiğin şeyi bana anlat.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Allah'tan başka ilah olmadığına, onun bir ve ortağının bulunmadığına, Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet edersin.'' buyurdu. Ömer hemen orada Müslüman oldu ve Hz. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gizlenmene gerek kalmadı. Artık dışarı çık, dedi. Eslem radıyallahu anh anlatıyor. Ömer radıyallahu anh, ilk olarak nasıl Müslüman olduğumu anlatmamı ister misiniz, dedi. Biz de evet anlat, dedik. Ömer radıyallahu anh, Allah Resulü'nün en şiddetli düşmanlarındandım. Safa tepesinin yanında bir evde Resulullah'a gittim ve karşısında oturdum. Yakamı tutarak bana, ey Hattapoğlu Ömer, Müslüman ol, Allah'ım Ömer'e hidayet et, dedi. Ben de, Allah'tan başka ilah olmadığına ve senin de Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederim, dedim. Bunun üzerine Müslümanlar öyle yüksek sesle tekbir getirdiler ki, Mekke sokaklarında duyulmuştu. Resulullah'ın Hazreti Osman bin Affan'ı İslam'a daveti. Amr bin Osman'dan radıyallahu anh. Hazreti Osman radıyallahu anh dedi ki, Teyzem Abdülmü Delib'in kızı Erva'ya hasta ziyaretine gittim. O sırada Resulullah da geldi. Kendisine bakmaya başladım. O gün halinde bir fevkaladelik vardı. Bana döndü ve, Ey Osman, neyin var? Buyurdu. Ben de, ''Sana, senin aramızdaki durumuna ve aleyhinde söylenenlere hayret ediyorum.'' dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Allah'tan başka ilah yoktur.'' buyurdu. Allah biliyor ya, o anda tüylerim diken diken oldu. Sonra şu ayeti okudu. ''Ve fissemâi rizgukum ve ma tu'adûn.'' <töveren> Seve rabbis vel ma, Rızkının da size vaad şeylerde Yağmur, sevap ve amel defterleri semadadır. Göğün ve yerin Rabbine and olsun ki bu vaat sizin konuşmanız gibi kesin ve gerçektir. Daha sonra kalkıp evden çıktı. Ben de arkasından çıktım. Ona yetiştim ve Müslüman oldum. Resulullah'ın Hz. Ali bin Ebu Talib'i İslam'a daveti. İbni İsaktan. Ali bin Ebu Talib, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Hz. Hatice'nin namaz kıldıkları bir sırada yanlarına geldi ve ''Ey Muhammed, nedir bu yaptığınız?'' diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın kendisi için seçtiği ve onunla peygamberlerini gönderdiği dinidir. Seni bir olan ve ortağı bulunmayan Allah'a davet ediyorum. Ona ibadet etmeye, Lat ve Uzza'yı inkar etmeye çağırıyorum, buyurdu. Ali radıyallahu anh, bu daha önceleri hiç işitmediğim bir iş. Ebu taleple konuşmadıkça bu işi kabul edecek değilim, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberlik görevini açıktan açığa ilan etmesinden önce, Ali'nin sırrını babasına söylemesini hoş görmüyordu. Bunun için Ali'ye, ey Ali, eğer Müslüman olmuyorsan, bu işi gizli tut buyurdu. Ayı radıyallahu an bu geceyi bekleyerek geçirdi. Sonra Allah celle celalühü Ali radıyallahu an'ın kalbine İslamiyeti yerleştirdi. Sabah erkenden peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldi. Ey Muhammed, dün bana ne teklif etmiştin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına onun bir ve ortağının bulunmadığına şehadet edeceksin. Lat ve uzayı inkar edeceksin. Allah'a koşulan ortaklardan uzak duracaksın, buyurdu. Hz. Ali radıyallahu an söylenileni yaptı ve Müslüman oldu. Babasından korktuğundan peygambere ara sıra geliyordu. Müslüman olduğunu açığa vurmadı, gizledi. Habbetül Urani'den. Ali'yi minberin üzerinde gülerken gördüm. Daha önce hiç bu kadar güldüğünü görmemiştim. Arkadaşları gözüküyordu. Sonra şöyle dedi. Ebu Talip radıyallahu anh'ın sözlerini hatırladım. Batna nahlede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte namaz kılıyorduk. Yanımıza geldi ve ikiniz böyle ne yapıyorsunuz yiyen dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu İslam'a çağırdı. Ebu Talip, ''Yaptığınız bu şeyde bir mahsur yoktur. Ancak uyluklarım hiçbir zaman benden yukarıda olmayacaktır.'' dedi. Hz. Ali, babasının bu sözüne hayretle güldü, sonra sözüne devam etti. ''Allah'ım, peygamberinden başka bu ümmetin içinden benden önce sana ibadet eden hiç kimseyi tanımıyorum.'' dedi. Ve sözünü üç defa tekrarladı. Sonra, İnsanların yedi vakit namaz kılmasından önce ben Müslüman oldum ve namaz kıldım dedi.